Önce ben bir soruyla başlamak istiyorum. Ee, dinleyicilerimiz arasında e, yaşananları sıkıda, sıkıca takip edenler vardır belki. Belki de yoktur. Ama e, basında, medyada şunu görüyoruz biz. Daima bu anayasa değişiklik teklifinden bahsedilirken, e, gerek politikacıların söyleminde, gaz Gerekse gazetecilerin söyleminde hep bir başörtüsü teklifi diye bahsediliyor. Ben de buna dayanarak şunu sormak istiyorum. Acaba hala bu ülkede AKP'nin getirdiği bir anayasa değişiklik teklifinin başörtülü kadınların haklarına güvence vermek olduğunu zannedenler var mı? Bu teklif çünkü bence... Ee, sorular arasında sorular gelmeden önce belki izleyenler dinleyenler bu soruyu da düşünmek isterler. Hakikaten hala aramızda bunun bir başörtüsü güvencesi teklifi olduğunu zannedenler var mı merak ediyorum. Çünkü AKP'nin getirdiği anayasa değişiklik teklifi sevgili Didem'in de dile getirdiği gibi e, ayrımcılık içeren, Anayasa değişiklik teklifleri nasıl ayrımcılıklar içeriyor? Bir kere başörtülü kadınlara e, kamuda hizmet alma, alan veren olma, işte özel sektörde veya e, kamu kurumlarında herhangi bir şekilde kıyafetleri ve başörtüleri nedeniyle e, kınanamaz Hatta kamu idaresi bunun için gerekli düzenlemeleri yapar derken burada kesinlikle aşörtülü olmayan kadınlara böyle bir güvence vermiyor. Bir ayrımcılık var burada ve bizler biliyoruz ki ayrımcılığa dayalı toplum düzeni aslında doğrudan doğruya bir yapısal şiddet düzenidir. Ve bu ayrımcılıklar toplum hayatında daima çift yönde işler. Çift yönlü işler yani belirli bir kesimi e, ayrımcılıkla e, ötekileştirilen kesimi ezerken aslında sanki hakları güvenceye alınmış, ayrıcalık tanınmış gibi görünen kesimlere de e, kocaman bir çembere alır. Onları da o çemberin içerisinde sanki çok özgür bırakmış ve ayrıcalık tanınmış gibi yaparken, Belli kuralların içerisine hapseder. İşte bu 24. maddede başörtülü kadınların e, haklarını güvence alıyormuş gibi yaptığı yerde kıyafet özgürlüğünü sadece dini inanç gereğine bağladığında e, biz başörtülü kadınların her birimizin kıyafetini de denetleme yetkisini kamu idaresine vermiş oluyor. Yani inanca dayalı bir kıyafet modelini hepimize aslında dayatmış oluyor. Başörtülü olmayan kadınların kıyafetini de denetleyebileceği gibi başörtülü kadınların kıyafetlerini de belli bir inanç esasına göre denetlemeyi, madem örtülü şunu giyebilirsin, bunu giyemezsin diyebilecek bir düzenleme getiriyor. Dolayısıyla bu bizim haklarımızı eşitlik ilkesi doğrultusunda bizim haklarımızı güvence altına alan bir madde değil. Daha önce başörtüsü yasaklarından dolayı büyük eziyetler çekmiş olan herkesin e, şunu kabul etmesi, daha doğrusu şunu bileceğinden eminim, e, başörtülü kadınlar hiçbir şekilde kendi kıyafetlerine belli bir dini model dayatması getirilmesini istemiyor. İstemez, hiçbirimiz istemeyiz bunu. Ama bu madde bir adım sonrasında, bunun yolunu açacak bir madde olarak çıkıyor karşımıza. Günlük hayatımızda bu maddeden sonra bir bakabiliriz ki bir sabah uyandığımızda işte efendim e, tuniğin altına pot pantolon giyemezsin diyebilirler. Senin inancında kot pantolon yok. Hani hep derler ya Amerikan kotu bilmem ne Amerikan tırışı falan filan böyle Müslüman olmaz derler. İşte böyle şeylerle karşılaşmamızın önünde sadece bir adım var ve kolaylıkla yapılabilir bunlar. Onun için biz bu ıı, eşik platform olarak ve pek çok dinler kadını olarak AKP'nin getirdiği bu anayasa değişiklik teklifine tartışması sayır diyoruz. Hiçbir siyasi partinin bunları e, müzakere dahi etmesini istemiyoruz e, ve bu yönde görüşmeler yapıyoruz. 41. maddeye dair de gene ufacık azıcık bir şey söyleyerek burayı tamamlayayım. E, hem 24. maddede başörtülü kadınların kıyafetlerine dayalı özgürlükleri ama başörtülü olmayan kadınların kıyafetine hiçbir özgürlük alanı tanımayan bu maddeden sonra 41. maddede de bir aile modeli tanımlanıyor. Bu aile modelinin tanımlanmasında Medeni Yasada zaten var olan kadın erkek e, arasında evlilik birliği olacağını belirten madde 134 müydü artık? E, Didem daha şey söylem. Evet, e, evet. E, ve e, nüfus kanununda var benzeri hükümler. Yani e, bizim ülkemizde kadınla erkek arasında evlilik olacağına dair mevcut yasalar varken, medeni yasada da bu varken, anayasaya bunun bu şekilde getirilmesi, işte gerekçe de genel gerekçe de bir kadın bir erkek derken, e, madde metninde bunun ifade edilmemesi, bir de medeni yasada evlilik birliği ifadesi kullanılırken, e, Anayasa te, değişiklik teklifi metninde e, beraberlik ifadesinin kullanılması. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde gerçekten bir e, toplum düzeni inşa edildiğini görmemiz gerekiyor. Bir toplum düzeni inşa ediliyor. Bir aile modeli kurgulanıyor ve burada evlilik birliği değil, be, kadın erkek beraberliği ifadesinin kullanılması e, hiç abartı değil doğrudan doğruya erkek çok eşliliğini e, mümkün kılacak bir düzenleme oluyor. Bu bizim ülkemizde zaten yok mu? Dindarlar arasında zaten yaşanmıyor mu? Anayasaya ve medeni yasaya rağmen bunlar gerçekten hala bizim ülkemizde yapılıyor. Erkek çok eşliliği ve şimdi... Madde metninin böyle olmasıyla bu anayasa değişikliği kabul edildiği takdirde erkek çok eşliliğine anayasal ...meşruiyet kazandırılmış olacak. Yani medeni yasa işlevsiz kalacak. Medeni yasa bir kere işlevsiz kaldığı takdirde... ...bizim medeni yasadan doğan bütün haklarımızın... ...birer birer kaybedileceğini görmemiz gerekiyor. Medeni yasayı işlevsiz bırakmak demek... ...bizim e, miras haklarımızdan başlayarak... ...aile hukukunda elde ettiğimiz... ...o eşler arası eşitlikten e, ve diğer haklardan... Hepsinden mahrum kalmamız için sadece bir ya da iki adım gerekecek demektir ki bunu bu şekilde hazırladıktan sonra e, normlar hiyerarşisi doğrultusunda anayasada bu var zaten deyip diğer yasalarda ve e, işte yönetmeliklerle, genelgelerle vesaire e, bu düzenlemelerin yapılması Mümkün olacaktır. Bu nedenle de kesin hayır diyoruz bu anayasaya ve siyasi partilere de bu şekilde görüşlerimizi iletiyoruz.